sevgisizliğin diz boyu olduğunu görüyoruz. Ona bağlı olarak da merhametsizlik var. Hayvanlara saldırıyor, bitkilere saldırıyor, insanlara saldırıyor, kadınlara saldırıyor, çocuklara saldırıyor, çocukları öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar, dövüyorlar, sövüyorlar. Yani kin ve nefreti ön plana almış durumdalar. Ağızlarında nefret kusuyorlar adeta ve kin kusuyorlar. Lağım gibi ağzları. Akıl almaz bir nefret politikası var. Bunu sürekli pozitif elektrikle, pozitif izahlarla, sevgiyle sürekli tamir edip, düzeltip, doğruyu, iyiyi, güzeli kendimize yaklaştırmaya ve insanlara yaklaştırmaya azami gayret gösteriyoruz ve çok da başarılı oluyoruz. Başarılı. Devam edeceğiz başarılı. inşallah.